What got for me. P K Z Saldım bitte kamikaze paparazi Eh kamikaze paparazi Eh eh Saldım BTK MKZK Kapıda var 4 paparazzi Ölülü çanta hassas terazi Back was vodka double Bak şimdi piyasanın babasını siktim Saydım parayı dumanda da çektim Euro de bozulur şeklim Sıfırdan başladım ve de ben tektim Gözleri Paris ve azik, nazik bab. Başardık kaşar yoktu taktik Paralar desteğe ve de çift lastik Ama şimdi piyasa kaynı taktik Shoot shoot sanki Teksas So mekotet ho pettas Tüttü juhavet de zot mektas bata Kamikaze kapıda var dur paparazzi Hey, ero. Saldırmaydı kamikaze kal kapıda var dur fabrasi. İçecek <Sessizlik> marka, baby gel her şey harika. 300 miligram. İyi işi işi kapta aretemez. Tiki tak, Bize, tiki tak, tiki tak, Bize boşuna, tiki tiki tiki tiki İlk piyasanın babası biziz çünkü anasınız Binlerce mesaj, milyonlarca s** Remisini geçeceğiz. suyuz Uğur <gülüyor> bir bi bak olmaz diyen öğretmenime Maaşını kazanıyor 3-5 günde Kolay değil dostum olmak yerimde Stüdyodaydım sabahın köründe Kanala yani azıldı ve acele acele Tıkır tıkır işler ateme ateme Boş lafa tutma gelelim sadede Asosyalimle de işim yok kafede Şarkıyı attım kozuyla biliyorum biliyorum Tavrımız şu an gari biliyorum biliyorum Anlamaz zor çekil kısırdan geliyorum Ne tırları ne veriyorsun Düşmanım çoğaldı oldum şizofren Yanımdaki sarışım ona da güvenmem. Sarıcam da bak sana da gülerler 500 gün asidin güdünü verenler Saldım BTK MKZK Kapıda var dörtte parası Ölüyü çanta hassas terazi That was one god double Şimdi piyasanın babasını sittim Saldım parayı bu menüde çektim oraya, o sahne de bozulur çektim Sıfırdan başladım ne de ben tektim Her şey çok kolaydı ama ben başardım zor olanı Gece gündüz durmadan kovaladım Ve henüz gitmişim ben kaçamadım Güzel bir kadın ve bir bardak voze sıcak para ve sen çok süzü Kafalı lapı tohaya çok güzel Firmacı balon kapalı kafası Fedisinde gone comme le move. Ama ona beni who, ya da beni wouh. ama bakatun parası paraları sayacağım zaten biliyorsun. Soldum bütün <tik> kapıda var dört kapıda var Kamikaze kal kapıda var dört pa